¡V雷! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos Yapın böyle ama onu koruyacaksın oluyor değil mi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <gülüyor> Senin ne zaman var? Ne zaman? Sen ne zaman var? Sen ne zaman var? Ne yapıyorsun? <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? 不打 <laughs> <laughs> devam etmeye devam ediyor <gülüyor> şut attı. Şut attı. Oo. Mars'ın vardı. Topu son yerinden topu attı. Gol, gol, gol. Gol. Hata vermedi ona. Ya nasıl basırız lan aga Mustafa'ya kuvvetli bir şut çekiyorlar. <gülüyor> top top top adamak bundan varşırlar hamba dinç dursun tamam var var az önce talep edeyim kaytan Hasanlar Congel etişim uçur. Kanalım danフalar var. Biz böyle giriyorsun. Hayır var siis. Halal Halal Halal Golü golü Şeytan Halal <I'll> oyunlu <Hospitalattle knewelf> yani <Sessizlik> oyunlu Yak teki yak teki be akıpatın aldın mı bu yakaki beni otobüse bensem yak teki yak teki otobüs mü o lan bunlar yak teki yertiler ha yak teki o hamşura otobüs değil ya o hamşura mı bu yak teki bir kula alış hayır şoför Nor, nur, Nur, Nur. Nur mulların namıda nam yedilmişim. Birkaç anı biter. Mulların namıda yedilmişim. Aşikâr ki o da koyuldu. Kabul de. Bırak, iktimdide, bırak iktimadıda, patlama varmış oldu falan. Aşikâr ki o ne kadarın? Halak varmışım. Ne işe başladı? Rahqatım. Durmasak heqiqat. Bir çalamadan. Haja. Ömrü. Halol. Qəmlə var orada. Halol. Bu nə işə nima qılışı? Halol var zətin də. Sizdə arxanızda nima qıldıdı ular? Barar, ey barar. Heç yerə var orada. Ey, yəxilə bitir. Ey, bud, deqa. Olsun axırigə çolsun. 100 min. O, bizim nasibimiz Otur şey yeme. Otur emek Ha. Halvar nemberasi altan nemberadan kelib bu 300 150 000 so'm. Bu zengin markada ne kadar? Harika, burunum. Ata, muskul var İslam. İslamın Allah'ın suretinden. Bu da kimin elinden? Allah Şeyh'in işte var. Amatam bırakılar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 Kimin Kimin? Kesin. Kim bahoziga talab bor bo'lsa Kim oldi? Bahoristondan Mahmudus Polvon oldi. Mahmudus? Ha. Bir xarashaqo'sh, bir xarasho'sh o'yin. Ha, yashanglar. bu xonadan polvon musha Bu aradan polvon qiya chiqsin. Qashondan yilib polvon talab bor qatdi. Bosib Ana. Yasha. Ana <gülüyor> Aç şehir alışsın. Yeniden hala. Aç şura. Hazırga 200 bin mana şehir alışsın. Aç şehir bir Aburada, iki gün burunstuya kovuk ettik, baharın ana hava yarım uzun çıktı, yarım falan da hambah. İki gün yarım bir bir Bir Dömeykenin düğmeyken mahtırı olsun. A kulaksan, A palvanlar, avasakalılar. Tohrencan! A palamba! Yende kreşit ağzı kalamak. Kol, oh, kol, oh, kol. Oh. Olum, olum, olum, olum, olum, olum, yiğitlerimizin yoludan... Sarı peçiler! İşte bu balon bu. Bir kezmişsin. Birinci tawaq 200 bolsun bir qoçqan. Tawaqdasin. İtayar baş ağırlık Şahriyar palan talabgar Otsaltadan yazma falan taraf çıktılar. İkincimiz madem ne besin? Yakışa. mı? Almadı. Falına falına oturınlar. Oturınlar. Oturınlar. Oturınlar. Haytaran. Birinci taşa ya 100 meyşim abid canlı namıdan bir bir namıdan abid canlı namıdan 100 meyşim bir geldi 300 meyşim bir kuş garip oldu Mehmet Hacı Barın namıdan 100 bir iş daha kuşak geldi Ne? Ne <gülüyor> ha? Wohtinler, haiter bakter haiterler. Kim açtı? Aslancım daha palabı yapıyor beni aldım ya. Burkittalı falan bakaristanlar. Ne? Bu ne? Birinchi <Gülüyor> to'qan yana. O'tkin ferment nomidan birinchi to'qan 100 000 so'm. Mana. Yeşil'e yenilik basıp Yeşil'e. Alışmanızı alış. Yaşar. Alış. Alış. Senin peygusatı namıdan. Evet. Altı yüz bir koşkarı buldu Brüçka'yı e hayaller. Altı yüz yetmiş Hocam, ne çiftin? Birinci toaka Rahmat'ın ayı bekamdan yüz min şom 70-70'in bir kusur buldu Hocam! Hocam! Hocam! Hocam! Hocam! Canlı kılım Λέγινε και μάχα. Για χαμηλούν τα χωρά μας. Μουρσά μου, τι Şarşamba'yı Yerken de namıdan Yerken de namıdan Yerken de namıdan Yerken bu Alın bu Şarşamba'yı Raja Fikret'in ağzına gene geçmişim geldi Ya bu ne iyi olsun Duruz gittin Bir koçak Sakkezi ya, ya, ya, ya, ya, hadbar var, var, balımda var. Birinci tabi, yine sahibiyeti, çöğretcan. Çöğret! Yüz münçüm! Abun'u pıtı... Sizin de ne yapıdan? Yüz münçüm! Birbiri de nabıdan yüz münçüm! Otur, oturun, oturun, oturun, oturun da şu yada. Ver şarkıya, ver gülüm, yüz münçüm bunu var. Masır balon aldı. Otur kocanın. Masır balonu var ya? İşte. Şuğra. Ne man olsun? Oğlum oğlum koyar haket talet vermesi kümüstem kuyumuz. Ne kümüstem? Oğlum. Oğlum. Oğlum. Oğlum. Oğlum. O zaman pancı bir araptan məmələnam 50 min şəm bir qarçaq olsun. Birinci oturun oturun ay qayıt axı ay. Ay qayıt. Qayıt. Otur oturun. Ya birinci təqa 70 qran. Safarovun nomundanam 50 yeni Reşad bana ne kizler malıyım? Yakışıklamıyor. Hiwanıkla mı diyorsun? Ah hiwanık. Oh. Hadi. Altiyettim. Altiyettim. Altiyettim. Altiyettim. Altiyettim. Altiyettim. Altiyettim. Altiyettim. Altiyettim. Altiyettim. Altiyettim. Altiyettim. Altiyettim. Altiyettim. Altiyettim. Altiyettim. Altiyettim. Altiyettim. Altiyettim. Altiyettim. Ee. Ya kadar. Alınca pek çok polon biri var. Kazandı mı? Çiğnedi mi? Ne kazandı mı? Ne oldu? Lava izlenken polonya kırılma bozoter, bozoter, tirak, tirak, tirak, Niye cana vurun yok? Siz mi zannesz? Ha, yapacağım? Ah, berberler, berberler. Hoş geldiğin tadı hoş değil mi? Ho. Hoş geldiğin tadı hoş değil mi? Hoş geldiğin tadı hoş değil mi? Hoş Amutul pıt. Muracan, kafalım bu. Topa, topa, Alış. Bey arkada vuruşlar. Bayağı, var bayağı yine. Alam aldı aykılan. Belbagdan uslub hayatı geldi. Hadi git. Hadi git. Terzi yapıyor. Otur. Otur hadi. Bahtiyar oturmaz ana o yerde. Otur. İşle. Alış zatin oturuyor. Alış. Çok Koy ver ama. Koy ver. Koy Otur kalk, niye arıştırıyorsun? Otur devam edin ha. Ay yiğitler oturun ha. Otur. Meczuz atma da kim uymasın. Otur. Yeşambaşı'na geri Aytarın, bir şut. Şura qaytarmımı? Hayır, qaytarın Otur. Yeşambaşı qaytarın. Hayda, Öka, otur. Al Otur, otur. Mansur. Bekleyin. Ulan iki yüz daha polonları. Bekleyin. aldı, şey mutlattığında, Mansur oturdum. Peki oğlum. Çinkayır'dan, Kasan'dan Çinç'e, için çantağınlar mı? Masırı polu alakalara o vakit. Bu talak var, o çıktı o iyi getti. Oturacağım, alakalara. Oturacağım, masırı oturacağım. Uşlap! Uşlap! Uşlap! Aynayalım. Hayratkı, hayratkı kendin devam edin. Haydi. Haydi. Hepsi boldayı toktay. Alış balon. Şu lanamızın Videonun hepsine falan olamazsın. Videonun devamı adını ediyorsun. Alış ruhu bakış. Gözde ağız, burası 2 3 3 3 6 6 6 6 oldu oldu. Yeterşen. Tamam buradan sana yaptık. Bir de sen de... Ağır iltimas. Otel turunlar. Şohlar. İkiştiler de hemşeyi bırakın. İkiştiler de hemşeyi bırakın. Oluştur. Bana ikinci çaklarım alıştırı Sho'rlar, sho'rlar. Mashina, uzoqa ketmas, uzoqa ketmas sho'rlar. Ixtiyoriy amlar nomidan. Farqi qaysi qo'ycha bo'lmaydi? 1 ta oqa. 1 shovon nomidan 1 ta oqa 200 ming so'm. 200 ming so'm pul bo'ladi. İslam, berkasar berken ama bermelik etti zilinin bir Gel buradan uşla. Şu iki çocuk benden indirelim ya. Neme başı kuyu anne Bekle, Bekle. Ha? Şakir fiyemi de namazdan. Ama gitti gizmeksem, yine onlar mı diyecek? Ala, gel. Tak, tak, tak, abi? Tak, tak, tak. Kara? Bekle, diğeri beklesin. Bekle. Manuşu iki tınamak Şakir fiğinden adamdan 21 meşhur koyuldu. Yurhan organizasyonu. Haydi, haydi, haydi. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Birinci Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. dostları, Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Birinci cahayına Şubat günü, 100 gün, Çarşamba'yı bir Hayda, Ooo kot kot